Herkese merhaba sevgili canlarım, dostlarım. Ben Cem Kervan. Bu hafta Kendini Yücelten adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İsa ruhula bir misal anlatıyor. Ee, sonra İsa kendi doğruluğundan, erdeminden, aşırı derece emin ve tepeden bakarak başkalarını hor gören bazı insanlara şu misali anlattı. Günün birinde iki adam dua etmek için Beytül Makdis'e gitmiş. O dönem Beytül Makdis merkezi ibadethaneydi. Kudüs'ün merkezinde şimdi Mescidi Aksa diyoruz ona. E, ağlama Duvarı filan, Harem-i Şerif. Gitmiş bu adamlardan biri Ferisi cemaatinden. Biliyorsunuz katı, yobaz, bağnaz, hakkın yolunu sadece zahir olarak gören bir cemaat. Diğeri de horlanan vergiciymiş. O dönem vergiciler genelde mafya tipiydi, yani çeteci gibi insanlardı. Yani iki zıt insan. E, Feris'i ayakta kendi kendine şöyle dua etmiş. Ya Allah'ım, sana şükürler olsun ki Başka insanlar gibi değilim. Üçkağıtçılar, zinacılar, hırsızlar Hele şu rezil vergici gibi de hiç değilim. Haftada iki gün oruç tutar, Kazancımın onda birini sana veririm. Öte tarafta vergici herkesten uzak bir köşede durmuş. Dua ederken utancından başını göğe doğru kaldırmaya bile cesaret edememiş. Bin pişman dizini döverek, Ya Allah'ım bana merhamet et, çünkü günahkarım demiş. Size bir şey söyleyeyim. Hak önünde affedilmiş olarak eve dönen can bu vergiciydi. Ferisi değil. Çünkü kendini göklere çıkaran mağrur yere çakılacak. Kendini küçük gören alçak gönüllü ise göklere çıkarılacaktır. Evet ve buna göre bir deyiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. çok üstün görülmüş kendini yücelten küçültülecek kendini yücelten küçültülecek kendini yücelten küçültülecek kendini Dua etmiş Pek gururlanmış Sevabını sayıp Tam babalanmış Kendini şahane Görüp şahlanmış Kendini şahane Görüp şahlanmış Kendini yücelten Küçültilecek kendini yücelten, Küçültilecek kendini yücelten, Küçültilecek kendini yücelten, Küçült. Allah'ım demiş Günahkarım diye Afta dilemiş Günahkarım diye Afta dilemiş Kendim kalacak Dinci değil vergici afalacak ki birini yüceltilecek ki birini kıran yüceltilecek Kendini yücelten Küçültülecek Kendini yücelten küçültülecek. Kendini yücelten küçültülecek. Kendini yücelten küçültülecek. Evet kendini yücelten küçültülecek. Mağrur, gururlu, kibirli kişi güm diye yere çakılacak ama kendini küçük gören, alçak gönüllü, mütevazı can ta göklere kadar çıkarılacaktır. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın, paylaşın canlarla ve haftaya yine görüşmek üzere. Mütevazı kalın, sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.